Özellikle korona e, enfeksiyonuyla e, yayılan pandemiyle birlikte e, başlayan süreçte e, tabii çok ciddi sayıda insanın yeryüzünde evlerinde oturması ve bir izolasyon uygulanması söz konusu oldu. Bu tabii korona ile ilgili doğru bir tedbir ve e, ülkemizde de başarıyla yürütüldü. Ancak özellikle ev tozu alerjilerinde bu alerji taşıyan kişilerin toz ve akarla uzun süreler bir arada bulundukları ev ortamı e, alerji tetikleme bakımından olumsuzluk içerebilir. Bu noktada bizim bu hasta grubunda daha önce de zaten e, aslında korona öncesinde de önerdiğimiz evde bazı düzenlemelerin yapılması e, ile alınması gereken tedbirler vardır. Şöyle ki, başta yattıkları oda ama mümkünse tabii evde çok uzun zamanlar geçirilince bu yatak odası dışındaki yerlere de artık taşınabilir. Halı gibi günlü, tüylü şeylerin olabildiği kadar azaltılması, eşya yükünün olabildiği kadar azaltılması, özellikle yatılan odada kütüphane bulundurulmaması yani toz tutabilecek, toz kaynağı olabilecek her şeye karşı bir gözden geçirme ve mümkün olabildiği kadar düzenlemeleri yapılması. Cam açarak sık sık havalandırmaların yapılması gibi tedbirlerin en azından uygulanması iyi olacaktır. Bunlar uygulandığı zaman ev tozu alerjilerinde tabii bir rahatlık sağlanabilir. Bunun dışında yine evde uzun zaman geçirenlerde hayvan tüyüne karşı alerji varsa zaten o evcil hayvanla alerji hastasının bir arada bulunmasını genel anlamda problemli kabul etmek lazım. Bu konudaki çözümü de artık hastalarımızın uygulaması gerekiyor.